Yama dağları da kardeşi gidin yeri hat üstünde gezerdi felek felek ağanın biri Mekan eylemiş oğlan yukarı gönlü Kaç gündür ki benim ağam gelmiyor Mekan eylemiş oğlan yukarı gönlü Kaç gündür ki benim ağam gelmiyor Yenge de de bükülmezdi bile Elif'i almaktı Yusuf'un dileği Kime şikayet edem yavrum yavrum ben bu feleği Kaç gündür ki benim ağam gelmiyor Kime şikayet edeyim yavrum yavrum ben bu feleğe Kaç gündür ki benim ağam gelmiyor Bir beşli aldım anam yeniden geleni Elif yalvarıyor Yusuf gel berberi Kardeşinin çadırına o yenmeden burasın beni Kaç gündür ki benim ağam gelmiyor. Kardeşin çadırın meden yusufurasın benli beni. Kaç gündür ki benim ağam gelmiyor. Elif ben sana kurşun atamam sen kara topraklarda ben yorganda yatamam Beşli aldım daha geri satamam Kaç gündür ki benim ağam gelmiyor Beşli aldım Elif, Elif daha geri satamam Kaç gündür ki benim ağam gelmiyor. Kollarım kırılay elif attım bir kurşun Kardeşim çadırdan çıktı şu Yusuf'a bir yetişen Soldu rengi de elif ile güneşen Kaç gündür ki benim ağam gelmiyor. Soldu rengi de elif ile güneşin güneşin Kaç gündür ki beni ağam gelmedi Benden selam söyle o katil yamadağına Niye ihanetlik etmiş o genç adama Ali Kuzultum der ki kardeş dünya neyime Çok güldüm oynadım da sonum gelmedi Ali Kuzultum der ki kardeş kardeş dünya neyime Çok güldüm oynadım da kardeş sonum gelmedi